Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta bebekleriyle ünlü Kapadokya'nın giriş kapısı olan Kayseri'nin yeşil ilçesine bağlı Soğanlı Köyü'nden sesleniyor sizlere. Tekten Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Soğanlı Vadisi'nin meşhur bebeklerinin yapıldığı yerdeyiz. Hemen arkamda teyzelerim hummalı bir çalışma sergiliyorlar. Ve işte yerli ve yabancı birçok turistin hediyelik eşyalarını süsleyen bez bebekler burada yapılıyor. Ve işte görmüş olduğunuz gibi tezgahlarda satışa sunuluyor. Şöyle bir tanesini hemen sizlere göstermek istiyorum efendim. Elindeki ipten kaşına gözüne kadar tamamıyla elle yapılan bu bebekler birçok yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor. Öte yandan Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine de buradan gönderilerek alıcılarla buluşuyor. Sabahat abla kolay gelsin. Sağ ol. sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle gördük renkli renkli bebekleri yolun kenarında. Dayanamadık attık kendimizi buraya. Ne yapıyorsunuz? Biz bebekleri yapıyoruz. Soğan, özel? Soğan, Evet. Peki nedir bu bebeğin özelliği? Bu bebeğin özelliği teyzem okula giderken teyzemin kızı öğretmen istemiş. O zamanlar bu zamana kadar işte o. Bez bebekleri yapın getirin deyin. 70-80 senedir var bu bebekler. Yani bir öğretmen öğrencisinden bez bebek istiyor. Bebek istiyor. Evet. Sonra da soğanlı bebeği olarak günümüze kadar taşınıyor bu gelenek. Taşınıyor. Evet. O zaman da turist gelirmiş Turistleri alın almış elinden bebeği. Hala turistler. Hala turistler geliyor. Biz de hala bu bebeği yapıyor. Almaya devam ediyor. Devam ediyor. Peki evet. Nasıl yapılıyor bu bebek? Özelliği nedir bunun? Özelliği bu topak kafa oluyor. E, e, şunun, şunun kafasında da gazoz kapağı, evet. bir topak bebek oluyor, bir de gazoz kapaklı. Bu herhalde daha bitmemiş değil mi? Bitmedi, bitme, bitmedi onlar. Bunlar bitmişleri var öbür tarafta. Bunlar bitmedi. Bunu havlu topaklı yok, büyük bebek oluyor. Bu da içindeki de gazoz kapağı oluyor. Küçük bebek oluyor. Evet. Peki ne kadar sürüyor bir bebeğin yapımı? 4-5 tane yapıyoruz işte. Günlük 4-5 tane sürüyor. Makinede hem biçimini biçiyor makinede dikiyor. Ondan sonra da başlayıp yapıyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Köyü'nde gezintimiz devam ediyor efendim ve bir tarihin tam olarak önündeyiz. Hemen arkamda yılanlı kilise bulunuyor ve tabi ki bu kiliselerde de bizlere İsmail Bey rehberlik edecek yerli ve yabancı birçok turist için cazibe merkezi olarak kabul ediliyor Soğanlı Vadisi, Soğanlı Köyü ve işte arkamda görmüş olduğunuz bu kilise kaç yıllık hemen rehberimize soralım. İsmail Bey merhaba. Merhaba efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş Şimdi e, Soğanlı Köyü, e, Kapadokya'nın giriş kapısı. Kapadokya'nın bir parçası e, ve ilk yerleşim yeri. Yani bugün Ürgüp'e göremeye baktığınız zaman belki de arada yüzyıllık yıllık bir tarih eskiye daha e, eskiyiz. Gördüğünüz gibi burası kilise, burası da müştemilat. Yani buradan ahırından tutun, mutfağına yattıkları yer, e, yemek pişirdikleri yer oturdukları yer, her şey var. Çok iştahlı anlattım. Ben çok merak ettim. Eminim tamam. şu an ekran başında izleyenler de bizi merak ediyorlar. Öncelikle hemen başlayalım. şeye bakalım. Ve burada anlatacaklarımızı anlatalım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen yukarıda İsa peygamberin kafasında haç olan İsa peygamberin resmi var. Hemen e, alt tarafta da İshak, Yakup ve İbrahim'in yani bak bunların kucaklarında da 5, 3, 4. Ne diyor? 12. 12 havari isim geliyor. Gördüğünüz gibi 12 havari İsa, Yakup ve İbrahim. Evet. Şimdi diğer bir özelliği buranın. Ha, şurayı da söyleyelim. Burada son mahkeme. Gördüğünüz gibi ellerinde şeyler var. Böyle kitapçıklar var. Güya İsa Peygamberin mak mahkum ediyorlar. Evet. Son mahkeme olarak. Şimdi dışarı doğru yaşam alanına doğru bir çıkalım, çıkalım isterseniz çıkalım. bir de oralara bakalım ne var ne yok. Gördüğünüz gibi e, tandırımız var. İşte sırf üzümden şarap yapmıyorlar. Pekmez, e, e, nedir, e, marmelat falan. Büyük küplerde bunları saklıyorlar. Şimdi bu, coğrafyan, yemek bu coğrafyanın üzümünü her türlü alanda kullanmışlar. Abi, Tatlısını, abi. reçelini, şarabını, yemeğini. Burada e, geniş bir alandır. Şu gördüğünüz ağaç e, buralar da e, ağacı şey diyorlar manevela sistemine yoksa 2 e, 3 kişi zor kaldırır yani onu. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz yerde yatak. Bak ne güzel görüyor musunuz? Hemen ısınmaz şeyde küçük bir ocak koymuşlar. Ateşi oraya koyuyorlar. Ayağından ısınıyor. Bir insanın ayağı e, ısınırsa videoda ısınır. E, ısınır. Şimdi e, bu alanda gördüğünüz gibi saklanma evi bura. Gizli odaları Şurada da bakın bir delik var. Hem havalanma deliği hem de telekomünikasyon yani haberleşme deliği bu. Yukarıdan bir kişi buraları izler, geleni, e, vadiyi izler. Gelen tehlikeli kişiler olduğu zaman buraya bildirir. Ha bu kapı örtülür. Bilgi hiçbir yer. Ben turistlere soruyor. Diyorum ki bura ne? Kimi diyor tuvalet, kimi diyor şu bazı ama bakın buranın özelliği bura derin bir çukur. Kapanmış her topraklı. Derin bir çukur. İşte o zamanki önemli evrak evrak mı diyelim, altın mı veya bir şeylerini buraya saklıyorlar. Üzerine de kalın bir e, taş koyuyorlar. Üzerine ateş yakıyorlar. Gören diyor ki ya bura ocak. Ama aslında kasa. Kasa. kasa. Evet, gizli kasa. Evet yanımızda çok renkli bir kişilik var. Kendisi Belçikalı. Antalya sizde de yıllardır yaşıyor ve tam bir Türkiye aşığı deyim yerindeyse. Çatpat Türkçesi var. Kapıda görünce welcome dedik, hoş buldum diye cevap verince kendimizi yemek masasında bulduk. Bakalım bize neler söyleyecek? Elia Hanım nasıl buldunuz Türkiye'yi? Türkiye çok güzel. Burada yaşıyorum. Neden? Çünkü Türkiye çok kültür var. Çok güzel. Benim kalp var burada. Şu an biz neredeyiz peki? Ee, savanlı Vadesi. Ee, peki bu kilisenin sizin için bir önemi var mı? Bir yeri var mı? Ee, yalan, yalanlık kilisi burada. Evet. Aha. Burayı seviyor musunuz peki? Çok seviyorum, çok. Peki e, nasıl anlatırsınız burayı? Nasıl ifade edersiniz sevgilizi? Nasıl diyorum ya? Söylediğim az önce benim kalbim burada. Kalbiniz burada. Her şeyi söyledim ondan böyle. Evet Soğanlı köyünde gezintimiz devam ediyor efendim. Karabaş Kilisesi'nin önündeyiz. Kameraman arkadaşımdan da içeri girmesini rica edeyim gerçekten. Tarihi olarak kültürel olarak burası bulunmaz bir nimet diyelim duvarlardaki motifleri ve işlemeleri görebiliyorsunuz efendim Bizans ve Selçuklu yani Türk mimarisinin resimleri işlemeleri bu kilisede de mevcut Hristiyanlığın doğuşu biliyorsunuz bu topraklarda oldu ve içinde bulunduğumuz kilisede tabii ki deforme olmuş artık duvarları fotoğraflar resimler gözükmüyor ama bu motiflerde tarihçilerin anlattığına göre İsa peygamberin doğumu mücadelesi ve akabinde de hayatında yaşadığı zorluklar res resmedilmiş Soğanlı Vadisi'nde kanyonda yürüyüşümüz başlıyor efendim ekip arkadaşlarım ve Fevzi amca heyecanlı bir şekilde bekliyor. Ben de tabii ki aynı heyecanı onlarla birlikte paylaşıyorum. Fevzi amca bizlere rehberlik edecek. Kendisi bu topraklarda doğmuş, büyümüş 81 yaşında bir delikanlı. Bakalım Fevzi amca bizleri nereye götürecek, hangi güzellikler bizi bekliyor? Hep birlikte izliyoruz. Bu vadi turistlerin çok ilgisini çeken bir yer. Hemen hemen yani o Burada kalıcı olan turistler veya birkaç zamanı fazla olan turistler burayı hep görmek istiyorlar. Ama tabii saatlik şey halinde, grup halinde gelenler onlar gezmeleri mümkün değil. Çünkü bir saat iki saat en çok o kadar kalabiliyorlar köyde. Yani böyle vadi uzun aslında da tabii zaman ister çok uzun. Biz de yürüyüşümüze Güzelöz köyüne doğru devam ediyoruz Soğanlı'dan başladık. Tamam. Var mı yorgunluk? Yok bende yorgunluk yok bilmiyorum. Ben daha biraz gencim size bakarak. Yaş 18 mi? Yaş işte 18, 81 imiş yani. Kaç tane 18 olur. He tabi 18 olur. Soğanlı Vadisi'nde yürüyüşümüz devam ediyor. Şu anda kanyondayız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte ilerlememizi sürdürüyoruz. Bakalım nereye kadar devam edebileceğiz? Biz de bunu görmek istiyoruz. Gerçekten trekking yapmak isteyenlerin, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası burası. İnanın yürümek, ayakta durmak zor ama bütün bu zorluklara değen bir doğa harikası diyebiliriz yürüyüşümüz devam ediyor. Evet, Soğanlı Vadisi'nde yürüyüşümüz devam ediyor ve kanyonda ilerleyebildiğimiz noktaya kadar ekip arkadaşlarımızla birlikte ilerledik. Kameraman arkadaşım Musa'dan da göstermesini rica edeyim. Şu anda Güzelöz Köyü tarafındayız. Soğanlı'da başlayan yürüyüşümüz Güzelöz'ün ortalarında son buldu. Çünkü burada biraz e, yüksek bir nokta ve kamera ve ekip arkadaşlarımızla birlikte inmenin zor ve tehlikeli olacağını düşünüp burada artık e, aşağı inme ve yolumuza devam etme fikrimizden vazgeçtik. Soğanlı Vadisi'nden başlayan yürüyüşümüz Güzelöz köyüne doğru son buldu. Şimdi bu noktadan geri döneceğiz. Bakalım bizleri hangi güzellikler bekliyor? Gezici Radar programı devam ediyor. Evet, kanyondaki yürüyüşümüz devam ediyor ve Fevzi ile birlikte Sarı Kantoron topluyoruz. Fevzi amca, Efendim? neye iyi geliyor bu Sarı Kantoron? Vallahi Mide'ye iyi geldiği söyleniyor. Hatta zeytin yağında uzun süre durursa yaralara bile çok iyi geldiği söyleniyor. Yani birçok hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Tabii benim e, duygum. Şimdi internetten daha iyi öğrenilir. Bu o, o da ayrı mesele. Peki e, bu herhalde vadide bolca kantoron bulunuyor. Biz de yürüyüşümüzü kantoron toplayarak devam ediyoruz. Vallahi bulunur da her yerde bulunmaz bu böyle bir ot. Çok yerde bulunmaz. Yani burada rastladık ama belki daha e, Başka yerlerde de vardır. Olabilir. Bulmuşken topluyoruz. E, tabii tabii. Bulmuşken niye toplamayalım? Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Köyü'nden seslendi sizlere. Soğanlı Köyü'nün misafirperver insanları, bez bebekleri ve tarihi dokusuyla Soğanlı Köyü bizleri kendisine hayran bıraktı. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir köyde, yeni bir gezilecek ve görülecek yerde görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın diyorum. Tek den hastanesi gezici radar programını sundu.